Bugün 14 Ekim 2021 Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Kova burcundaki Ay güne sosyal ve özgür enerjiler veriyor. Sabah erken saatlerde Ay Kova burcundaki Satürn'e kavuşarak Yay burcundaki Venüs'te de olumlu açı yapacak. Daha rasyonel ve disiplini hissedebilir. Güne başlarken pratik ve planlı davranabiliriz. Çevremizle uyum sağlamaya bugün istekli olabilir. Verimli ilişkiler kurabiliriz. Sosyal yeteneklerimizden faydalanmak işlerimizde bize yarar sağlayabilir. Kadın figürlerden de bazı destekler görebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde kova burcundaki ay, boğa burcundaki uranüsle dik açı yapacak. Hızlı ve sürpriz gelişen durumlara karşı sakin kalmakta fayda var. Özgür ve bireysel davranma eğilimleri, isyankar tutumları arttırabilir. Ani tepkiler, ilişkilerde huzursuzluk ve gerilimleri yükseltebilir. Tepkilerimizin sonuçlarını da hesaba katıp daha mantıklı ve soğukkanlı davranmaya çalışalım. Akşam saatlerinde Kova burcundaki ay Terazi burcunda gerileyen Merkür ile üçgen açı yapacak. Zihinsel enerjimiz yükselebilir. Çevremizde daha fazla paylaşım yapmak isteyebiliriz. Bilinçaltımızın da hareketleneceği bu saatlerde içimize tuttuğumuz duygu ve düşünceleri ifade etmek, ilişkilerimizde bizi rahatsız eden durumları daha fazla konuşmak ve tartışmak isteyebiliriz. Bunun olumlu sonuçları da olabilir. Akşam saatlerinde geçmiş anılar canlanırken bazı nostaljik durumlarla da karşılaşabiliriz.